Evet, hoş geldiniz diyecektim ki başladık bile zaten. Şöyle zaten klasik harita zaten görüyorsunuz. Şurada çeşitli... Hmm. Burada ne vardı? Burada bir şeyler vardı. Şurada çeşitli buglanmalar söz konusu. Bakalım. Ultra grafikler GeForce Now, devam. Şimdi. Öncelikle her zamanki gibi şu yaptığım hareketi yapmam gerekiyor da yukarıda başlattı beni. Onu yapabilmek için aşağı inmem lazım. Hedef hub'ı inşa etmek, okey yapalım. Bir, bir istikrarsız bağlantı yedik. Global sunucularda olduğum için çok takmayacağım. Ping'im falan çok iyi zaten. Şimdi uzaya sansörü için daha çok var ona. Korktum. Bayadır bir oynamadığım için hafiften bir gerildim. Şimdi update 5'te olduğumuz için bir, bir tık bir şeyler daha gelişmiş olabilme... Tamam, boşver. Sinematiğine. Şimdi... Hedefimiz uzay asansörü inşa etmekmiş. Ama açıkçası benim şu anda yapmak istediğim şey lojistiği açmak. Ama onu nasıl yapacağız şimdi? Şöyle yapmamız gerekiyor açıkçası. Temelleri açmak için önce beton üretmemiz gerekiyor. Beton üretmek için inşa makinası üretmemiz gerekiyor mu? Öyle bir şey vardı. Heh, evet, sonunda. Şimdi açıkçası öncelikle benim yapmak istediğim şey buradan çekmemek onu. Çünkü buradaki üretim çok verimsiz oluyor kendileri. Ve ben niye hızlı, ben sprint'e bastığım halde niye bu kadar yavaş gidiyorum? Ha yok şeydi, speedrunner'lar vardı öncekinde, ondan dolayı şu an çok yavaş geliyor. Bu yürüme, bu da koşma nasıl Şimdi bir dakika, ben neyi tarayacaktım? Şu oyunun yarım yamalak Türkçesinden bir şeyler bulmam lazım şimdi. Şimdi, bu arada kenar yerler falan çok güzel. Bak bu saf kardeşim. Bunu alıyorsun. Bunun tabi deneyimli oyuncular bilir. Şimdi açıkçası bana kireç taşı zaten yaramayacak. Bunu bildiğim için çok zorlamıyorum yine şansımı. Şuradan şuradan bant çekeceğim şu şekilde. Yani o az malzemeye çok iş. Ha, zaten kireç taşı yaramıyor, full beton üreteceğiz. Buradan kaç çıkıyor? 120 çıkıyor. Bunlar kaç üretiyor? 45 gibi bir şeydi sanırım. Aynen 45. 40-40-90. 125. Buna, buna çeyrek upgrade veya birazcık yırtarsak ucundan olaylarını. O zaman çok güzel olabilir bu. Hmm, ama ondan önce bizim bir hat çekmemiz gerekmektedir sayın... ...değerli... ...Settles Factory izleyen... ...arkadaşlarım. Konuşamadım, farkındayız. Şimdi... ...neredeydi lan benim hub? Hub'u unuttum ben nerede olduğunu. Tamam, şurası bizim demir yatağı. Yok, yanlış yere doğru yaptık. Şunu silersem... Harika olacak. Ama şu kateryuma yani gelecek bölüm ulaşıp. hab ne tarafta abi? Habın nerede olduğunu... E tamam o taraftaymış. Ay ay. Cidden, cidden ben bu oyunu unuttum sanırım. to save'ı alıyor her zamanki gibi. Onda da bir sıkıntımız yok. Her şey. Mesaj geldi de bir. Bugün 23 Nisan dolayısıyla falan bir sürü şey yapıyorlar. Paylaşım falan yapıyor. Şimdi şöyle bir şey yapmam gerekmektedir açıkçası. Şunların bir şeylerini bir sileyim. Bu arada sesim artık güzel geliyor değil mi? Or şeyi çözdüm mikrofondaki sıkıntıyı. Önceki videolarımda aşırı cızırtılı geliyordu ses. Farkındaydım onun. Ama artık düzelttim gibi biraz ucundan. Şimdi şuraları da toplayalım. Bu arada şu bir önceki sezonda olan şu radyasyonun yerde acaba şu an ne var? Onlar çünkü her save, save başlangıcında değiştiği için bir, bir o taraflara da bakmam gerekmektedir açıkçası. Şimdi buradaki full yaprakları toplayacağız çünkü başka hiçbir işe yaramayacak bunlar. Sadece oyun başlangıcı bir enerji üretimi için kullanıyoruz zaten. Gerisi boş. Bir de işte araştırma yaparken eğer Biomass falan kullanmamız gereken araştırma olursa bir de o zaman kullanıyoruz yarı yarıya. Onun dışında da çöp yani. O kesici falan geliyor ya, o kesiciyle falan hiç uğraşmayacağım. Olabildiğince hızlı bir şekilde kömüre geçeceğim ki en az dört bölüm. En hızlı. Yapacağız bir şekilde. EPM programı vardı adını hatırlayamıyorum şu an kullandığım. Tavuç muydu neydi öyle bir şeydi. Lan. Bu arada bunların yapay zekası gelişmiş biraz hafiften. Hafif bir yapay zeka gelişmesi var bunlarda. Fark ettim onu. Şimdi yani ama beni kurtaracak en iyi şeyi şu anda burada zaten yapmış durumdayız açıkçası. Özlemişim ve oyunu. Craft mantıkları falan hala aynı ama hafiften birazcık değişimler gözlenmeye başlanmış. Oyun belli bir süre sonra çünkü transform olması gerekiyor. ...tıpkı bizim Astronia'da olduğu gibi. Orada da mesela oyunu bir süre sonra... full baştan yapmaya başladılar. Çünkü mecburen öyle olması gerekiyordu. Bu arada şu an gelişebileceğim... ...en hızlı mantıkla gelişmeye çalışacağım. Çünkü zor yani. Artık oyunu zorlaştırdılar. Oyun zor değil aslında. Birazcık chill takılmalık bir oyun. Ama tam chill de takılamıyorsun böyle. Değişik bir şey. Mesela şu anda ikisini birden açmama gerek yok. Şunu kapat mesela. Yani. Şu an kaç megawatt kullanıyoruz mesela? Mesela şu an 5-1. Abicim ben seni bir öldürsem mi hafiften? Şimdi oradan gelecek bak. Yapay zeka olarak. Allah'ım baga girdi bu mal. Hmm. şimdi asıl aksiyonu şurada yaşayacağız. Buradaki demirleri mükemmel bir biçimde alıp getirmem gerekmektedir açık. Ha yani şimdi bunun için aynen gireceğiz yani oraya şimdi girmemiz gerekiyor. Şimdi bunun daha kral olan elfleri falan yok. Bunlar basit. Çil takılmalık yani bunlar. Da Tabi bana vurmadan dönsem daha iyi. Hop. Hadi abi hadi hadi. Hadi aksiyon al. Aksiyon. Aksiyon be. Ya bu arada cidden yapay zekalar saçmalamış biraz. kombat sistemleri şey gibi değil, eskisi gibi değil. Basitleştirilmiş kombat var artık. Ha bu arada DirectX seçme özelliği gelmiş oyuna ne alakaysa. Şimdi bizim bunları çok güzel bir şekilde çıkartmamız lazım. Bunlar bizim full demir falan her şeyi buradan halletmemiz gerekiyor çünkü. Bildiğiniz üzere. Şimdi bunu böyle versem. Değil mi yani yapabilirim bence. Aslında üçünü birden açmak gerekiyordu da ben ikisini açtım şu an. A makineleri arası bağlantı yok yine gördüğünüz gibi. her yani dış, dışarıdan bir etken <gülüyor> gelmediği sürece hala o özelliğimiz yok kendisinde. Şimdi bak bağlanmıyor mesela. <gülüyor> bu bu şekilde bir saçma bir özellik. Neredeydi o kablo? Buradaydı. Başta türetimi. Şimdi bunun için önce zaten eritme makinesi koymamız gerekiyor önüne. Kompakt bir tasarım anlayışı benimsemem gerekiyor. Bu arada önce benim bir temelleri falan açmam gerekiyordu. Biraz şu an yaptığım hareketler riskli. Yani mesela ben şu üretimdeki şeyleri... Yo, üretsin gerek yok. Mesela... Mesela elektriği bitirdik şu an, hemen. Çünkü hayvan gibi tüketiyoruz elektriği açıkçası. Şu yaprakları toplayayım da. Bir tane şu 30 megawatt üreten var ya. Aynı özellikteki şeyleri yakıp. Biomass burner. Biomass yakıtı mı yakıcı mı öyle bir şeydi adı. Aynen yok biyokütle yakıcı. <gülüyor> Hı. Hmm. Sorunlar, sorunlar. Öyle mi? Şimdi o zaman ben bunları şu şekilde <gülüyor> yakıt takviyesi ataraktan tekrardan sigortayı Hı. Hmm. Doğru. Hepsini birden açmak için bu sebep abi. Nasıl ya? Hemen 40 megavatı mı geçiyoruz biz cidden? Hmm. Nasıl yaparız ki? Şu an şurayı bir silsem Niye bu kapasiteyi 20 megavatı attı ki? Ha? Ha şurayı kapattığımızdan dolayı. İşte birazcık şey de yapıyor. Hemen o... Hani bir şeyi hatırlatma özelliği yok ya oyunda. Kendin bulman gerekiyor. Çeşitli şeyleri. Şimdi ama benim amacım <gülüyor> bunu şey üretimine göndermek. Çeşitli üretimlere. Neydi bir şey için gerekiyordu. Kömürü de iyi sağlam yapmam gerekiyor. Çünkü kömür de gidici bir şey. Bazen. Ama benim şu an önceliğimin beton olması gerekiyor. Şu an ben lojistikte organizasyon ilan yapabiliyorum onu. Gidip yapayım şunu doğru ya. Şu anda çünkü bant çeksem benim için çok maliyetli olur. Biraz çok oyunun mantığını bildiğim için malzemeler konusunda E bu arada çoğu kez fabrika şey olacak, iflas edecek arada. Şunun peki bayılması olduğunu sanmam. Ya, ya cidden oyunu İngilizce'ye alsam daha iyi de, işte. Mesela şu an hala göremedim açıkçası. Acaba ben, ben mi körüm yoksa şey mi? Sıkıntı oyunda bulamamaktan mı? Bak burada da mı böyle gidiyor şu an? E bu 45 kullanıyor. Verimi düşüyor bunlara da 120 çıkarttığı için. Tamam ya, bu takılsın öyle, kendi halinde. Çünkü benim bunları yapabileceğim hiçbir şey yok. Bu ne? Ağaçmış. Şimdi ben şunu altıya atıyordum ya hep. Onu şöyle kullanmaya ben devam edeyim Kompakt tasarım yapmam gerekiyor ki Şimdi önce 106'ya onu almam, almam gerekiyor Şimdi zaten öyle tek tük üretmeye başlayacak Çünkü üretince atıyor ya zaten Şimdi bu böyle ara sıra kazıyor ara sıra duruyor. Çünkü bu da fulllendi. <gülüyor> yani ben bölme şeyini açıp bunu ikiye bölsem benim için daha iyi. Alamıyoruz yine. Şu ağaçtan dolayı da. Bak ağaç, ağaç hitbox'ı saymıyor. Aa dur plaka üretimine başlamadık. Mecbur azıcık almak için buraya geleceğiz. Bu arada ben ben onu yapana kadar şöyle kaysam ya biraz uça uça gidiyoruz da halledeceğiz onu da halledeceğiz. Şu an ne bu? 60 çıkartıp 30 mu kullanıyoruz harika şimdi üretimden hemen bunun önüne üretici mi atsam yoksa böler miyiz biz bunu biz bunu böleriz abi ben yaparım öyle şeyler şunu atalım şuraya levha ürettirelim 30 üretiyor 20 kullanıyor yo 30 üretiyoruz 30 kullanıyoruz kötü Kötü bu arada. Zaten buraların birazdan full değişmesi gerekecek. Şu temel özelliğini açalım. Temelden sonra bütün her şey değişiyor zaten. Önce temel üretimini halletmemiz gerekiyor. Hmm, ne yapsam ki? O bizim şu ta arkada gördüğümüz yer. Kenarda mıydı orası ya? Kenardaydı herhalde. Bir gideyim de bir bakayım oraya. Çünkü plaka üretimini orada üretmemiz gerekecek sanırım. Çünkü şey çok kötü durumda zaten. 20 20 üretiyoruz da yani. Orası full şey olacak plaka. Bu tarafta full video olacak o zaman. Öyle bir şey yapacağız. Halletmemiz lazım yani bir şekilde de. Daha bir de bakır üretimi de gelecek. Terroreyn bu arada şey yapmaya başlandı. Hafiften saçma yüklenmeye başlanmış. Bak şimdi bu kuşa bir tane. Koydum muydu? Uçuyor bu. Aa tamam bulduk. Şu etrafını temizlesem bunun Daha buluruz da bunu daha hızlı. Hatta giderken hafiften toplamaya başlayayım da ben. Neredeydi ki onlar? Aa bak, Boxit gelmiş oyuna. Aha işte şura. Önce, önce şu uzaklaşmadan önce ben bir ona bir koymam gerekiyordu açıkçası. Oo baya baya biz şeye geldik bu arada. Bak cahile bak şimdi. Bak cahil ya bu yapay zeka çok cahil. Hala. Lan cahil dedim de yapay zeka. Yapay zeka birazcık coştu. lan vallahi uçurduk ya adamı havaya ya. Ne bunlar? Demir de mi bunlar? Aa saf değil ama. Hm. Bunlar saf olmadığı için yani iki, iki üretim 30 üretecek. Anladım. Yani, yani yaratıklarla savaşmama değmez de işte yapmam gerekiyor bunları ilk başında oyunu. zaten bu yaratıkları temizlemek ileride çok kolay olacak zaten oyun ya git be şimdi şunları da bir toplayalım şunları da alalım Eksik kalmasınlar. Yani şu iki üretim eşittir, tek üretim. Öyle mi? Öyle. Yani şu iki üretimi iki üretim tek yürek olacağız birazcık burada ama değer yani. 20-20-40 plaka üretimine değer. Hatta biz burayı çiviye de adayabiliriz yani. Çivi üretimi de biraz sıkıntılı. Ama cidden şu kayma mekaniğiyle birlikte şeyi kullandık mıydı? O komboyu. Hem ilerleyip hem kayarsak çok hızlı gidiyoruz gideceğimiz yere. Birazcık seyir zevki sanırım gidiyor ama hızlı gelişmek için yapılması gerekenler. Şimdi nasıl yapalım? Kucuken kucuken nasıl yapalım? Yereceyim, yereceyin nasıl yapalım? Nasıl yapsak ki? Ben buraya ne için gelmiştim? Ha hani şu plaka üretimine falan. Bak. Plak üretimi salsam beni be. Tamam onu da atarsam gerçekten harika olacak. Şunları da bi ata atabilirsek. Hah, kattım vallahi onun içine. Katma değer vergisi gibi kattım. Nasıl yakma derecelerimiz iyi ya, fena değil. Hmm. Bu üst inşaatı içinde mi? Üst inşaatı dediği şey. Bu arada akşam çöküyor hafiften fabrikamıza, mini fabrikaya. Bir fabrika doğuyor. Tırırı. Rı rı rı. tamam şimdi gidip şuradan birazcık daha beton alıp seri şekilde başlamamız gerekiyor çünkü ben her tarafı deli gibi şeyle doldurmam gerekiyor O şu alt tabloları var ya bunların o alt tablolarıyla doldurmam gerekiyor her yere ne oldu 243 500'lü stekleniyorlar doğru Ben ben Minecraft kafasıyla oynadığım için şu an hala nasıl 64'lü desteklenmiyor diye onu düşündüm biraz önce. Burada bu oyun daha gelişir ya. Yenilik gelir, oyunda gelişir ama İçimden biris birazcık da oyunları sağlayacaklar gibi düşünüyor. Aa, Allah'ım sana şükürler olsun. Şunu dip dibe yapma özelliği geldi. Diyorum ki bu sarılık ne diye. Bak gördün mü direğin üstüne ne güzel dikiyoruz işte bak. Biz bunu istiyorduk. Anarşi oyuna gelmiş direkt. Çok iyi lan. Ama herhalde bu kadar değildir. Aynen hitbox'ı var bir şeyinde de artık da mı yeter. Hitbox'ları engellemediği sürece koyabiliyoruz istediğimiz yere. Ya şu direğin içine falan koymak çok güzel ya. adamlara, adamlara şükretmem gerekiyor. Ha, çok iyi lan. Zallik bayağı güzel. <gülüyor> yani mesela bu böyle hitbox'lara girdiği için hala yapamıyoruz. Ama yani şu diren yanına tutup da şeyi yapabiliyoruz. Bitişine hemen çeşitli şeyler. Hemen seri üretime bağlayıp elimizde geçirelim. Şunu da şöyle alırsam, bam. Şam bu uzaya gidiyor, değil mi? Aynen. Bu herhalde ilk uzaya giden tierimiz oldu bizim. Biz burada bayağı uzun süre yıra. Peki, yıra. Biliyorum kardeşim. Şu an ama şey güzel. Yaptığımız işler güzel. Yarım saatlik için. Da bu arada yani Almanya sunucusunda da bayağı şey normal. Çok güzel gidiyor yani. Önceden yani şey yapamıyorsun. Chat diye 50 megabit'i basıp veremiyorsun ama herhalde bir 35 megabit falan verebiliyormuş şu an. Uf, buhar çıktı be. Şimdi bu uzaydan geri gelecek. Şimdiki e, şu an üst inşası bu değil mi? Daha lojistiğe var. Uuu vida mı da istiyor lan. Şimdi bir dakika lojistiği kendimiz mi yapalım? Aynen. Ayırım özellikleri orada geliyor. Mesela yani üreticiyi şöyle şöyle yapsam. Ne bileyim çalışma tezgahı. Veya Şu an şu an ben o özelliği denemeye çalıştım birazcık. Şimdi bir üçü deneyelim bir. Evet, işte budur abi. Objelerin içinden iç içe geçme, agresiflik. Zaten bantlar geçiyordu da. Bak işte gerçek adam şeyi gibi gördün mü? Şu yandaki hitboxsa çok takılmadan geçebiliyor artık yani. Hani sıkıştırsak diye uğraşıyorduk ya. Bu çok güzel bir özellik açıkçası. Her, her Türk gencinin mi? Artık... Her insanın bir iki kere girip denemesi gerektiği bir şey bence. Her set spektri oynayan insanın. şu yeni ibarelerini bir kaldıralım da şimdi ne yapalım Aa olamaz önceden sadece şeyle yapılırken şu anda fix temel filtre yok ne ki birbirlerinden farkları ne ki hmm. 4 çarpı. Aynen. Bak basitleştirilmiş iyice oyun artık. İnşan modu varsayılan Zup. Zup ney? Ooo. Bak bu da şey. Bu arada var ya benim beklediğim bütün özelliklerin gelmesi de birazcık mutlu etti. En çok istenilen birkaç milyar tane özelliği aynı anda getirmeleri de... Şu an yani zupla, aa Ama işte aşağıda da dolduruyor bu. Sanırım. Yoo aşağıya da doldurmuyor lan. Çok iyi. Ha bu özellik vardı zaten. Toplu silme. Çok mu aşağıdan başladı ki ya. ...çok aşağıdan olmuş olabilir. Şu anda ama benim temel ilkelerimden bir tanesi... ...şöyle hopa uçurmak böyle kendime. Ondan sonra... ...ama üzdü ya şeyle üretmek. Plakayı öyle üretimlerde kullanmak biraz üzücü açıkçası. Yani artık bu oyun yeni bir dönem yazmaya başladı yavaştan. şebekeyi yok ettik zaten o, o basitte. Özel hab hab inşa edelim önce. Bir dakika Şimdi şuradakileri bir sil Buradan atlayarak da geçeriz biz Şimdi bir dakika temelleri de atayım hemen ben 5'e Neyse 4'e atadık olsun Ha 6'dan 5'e düşürmüşler Gereksinimi de Oyun güzel de işte birazcık şey gitmeye başlamış yavaştan. O oyundaki eski ruh gitmeye başlamış. Mesela o şeyler çok üzücü. Bu temellerin artık Ha, tamam ikisi birden başladı yine tekrardan çalışmaya ne oluyor lan Evet hmm. şurada yani çeyrek üretime korktum o yapraklardan falan da korktum. Başka bir öğenin alanına giriyor. Başka bir öğenin alanına giriyor. Hala ama bazı şeyler o saçma bu kuleler için falan geçerli sanırım. Evet fabrikamız bu kadar. Nasıl? Bu adam multiye girip bir denemek lazım şunun üstüne çıkıp acaba gideceğiz mi diye. Denenmesi gereken şeyler. Şimdi önce bir ben bir şu dağa bir git gitsem daha iyi. Şu dağa bir gidelim bakayım. Ama var ya bu bizim şeyde çok dehşet içimize yarar. O mu? Hala üretim devam. Bir dakika şöyle bir şey mi yapsak acaba ya? Şu an o özellik beni büyük Evet. Bir dakika abi, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Lan! Ooo! Lan! Oğlum böcek gelmiş oyuna. Oyunda böcek var. Oyunda böcek var. Bir dakika. Oyunda niye böcek var abi? Ben, ben oyunda niye böcek olsun? Bak bak oyunun anasını ağlattılar işte böyle durumlardan ötura. Oha iyi sokuyor. Ha 4'te mi lan? Bas bas bas bas bas. Bas. Uf. Yok anam yok gelinmez bir daha daha buraya. Be bak hele ya. Şimdi ilk önce beton üretimine zaten ikiye katlayacağız lojistikle birlikte. Ya psikopata bağlatıyorlar ya. Kendimi kötü hissediyorum şu an. Örümceklerden korkmam ama yani çok rahatsız ediciydi bu örümcekler. <gülüyor> Oyunun şeyi yok sanırım. eski rahatsız etmeyici yaratıkları falan vardı ya onların yerini eğer örümcek aldıysa bu oyunu çeyrek kişi oynar anca ve yani bunu nasıl 12 yaş şeyini almışlar grubuna neyse çok ormana girmediğim sürece sanırım sıkıntı yok o üretim o örümcekler olayında. Baksana lan daha bekliyorlar. Ya gider misin arkadaşım? Tam yok bu konteynerin üstüne gelemiyorlar. da gelişir yani bu yapay zeka gelişirse birazcık dertleniriz hafiften üstüne ne kadar plaka var 37 var 37 nereden nereye kadar yeter şimdi bir dakika şuraya bir gelelim. Bak örümcekler atlıyor resmen. Resmen değil, bayağı atlıyorlar yani. Zaten 30 üretiyordu onlar, doğru. Çok şeye taşımayacağım. O tarafa doğru da şuradan altı şeyle indirmeye çalışacağız artık. Hadi ben ben onu indiririm de işte nasıl indiririz onu. İşte yapma ya şöyle. Ne güzel işte. Demin, demin sana bir süre iltifat ettik. Agresif bağlanıyor falan diye. Bak şimdi yediye 7 yedi, de mi? Buradan da bir cacık çıkmaz abi gel. Yok yok yok yapma. Birazcık rahatsız edileceğiz yine sanırım da. yok edilmeyeceğiz bir dakika. Hmm... mask Yani ama getirdikleri özellik şeyle sınırlı kalmış. Şu anda nasıl gidiyor olay? Olaylar güzel işliyor ama burada boş yere gereksiz bir dönüş oldu. Lan düşme düşme. Yok ben o şeyleri kaybetmişken örümcekleri bir daha görmek istemediğim için. Ölmez de onlar. Aa, bak bantın orada bir yırtılma var. Yeterli ya bence. Çok uğraşmayalım artık. Bakalım standartlarımıza uyuyor mu? 43 dakika. Uyuyor gibi biraz. Bir 10 dakika daha şey yapsak diyeceğim de 10 dakika da kabul etmez herhalde. Şu an lojistikle ilgilenmem gerekiyor. Lojistiğe bu bölümde girmeli miyim? Soru. Hani Mecburen açılması gerekiyor. Lojistiğin. Ama hala o bölme özelliği açık olmadığı için şu anda üretimleri bölemiyoruz. Birazcık. Sıkıntımız o yönde. Hem üretimini şöyle kitleyelim de hemen, o üretmesin artık yeter. Hımm ama bant taşıyamayacağım ki, neye yarar? Bu son olsun bu son. Harika. bunu tekrardan yapalım şu şekilde onu öyle basma şöyle bas bir dakika lan bunlar zaten bunun içine yapılmıyor mu aynen boş yere yer kaplamasın kendisinden çok gitmeden öbür taraflara doğru hemen olsun burada işe full değişecek de bunlar işte evet lan ben en son temel çekiyordum buraya ama şimdi bu sefer alanı birazcık daha düzgün kullanmaya yönelik tek yerde değil de daha çok hem Bir dakika şimdi şunu ben 5'e atasam. 5'te kullanıyordum önceden ya. Ha bu bu şekilde bağlanıyor. Ucundan yırtıyoruz biraz ama Hayır lan habu yıkma. Hav önemli. Hub önemli hub hub. Aaa artık girinti çıkıntı şeylerimiz de var özelliklerimiz. Dörtte. Nasıl olur ki ya böyle dursa? Hmm gidemiyoruz değil mi ama. Düşük yol, düşük şeyli rampa vardı. Okey, hallettik. Kriz yaşadık da biraz. Bu krizi de halletmiş durumdayız şu an. Ha Bu arada benim GeForce'dan oturumum bitiyor yavaştan. Yani birazdan vedalaşacağız haberiniz olsun. Şimdi temeli şöyle birazcık daha yere basık yapacağım. Yani şöyle bir gidişimiz oluyor aşağıya. Şimdi bu ilk bölüm olacak. Hemen bundan sonra upload'a koyar mıyım? Bir video daha çeker miyim? Bilmem. Şunu da şöyle F12'leyip... F12 değil miydi lan? CTRL-G Ha yok CTRL-L1'miş Tamam ekran resmini de aldım Neyse kendinize iyi bakın o zaman Sizleri Sevmekteyim hala Bu arada yeni kanala geçtiğimi söylemiş Hatta bunu yeni kanaldan izliyor olacaksınız Buna da bir sonraki bölümde değineceğim Yeni kanal mevzusuna Neyse o zamana kadar sizde seviyorum görüşürüz ve ne bileyim bye bye işte